Sevgili takipçilerim, ayın beşinden bu yana çok hastayım ve hala iyileşemedim. Sesim e, size yorum yaparken gerçekten yoruluyor. Yani 18 bu haftası, 24 bu hafta haftalık burcu yaptım ama diğerlerini yapamıyorum. Sizleri çok seviyorum. E, sağlığınıza, sıhhatinize Enerjinize, hayat kalitenize Çok önem vermenizi istiyorum Bağışıklıklı sisteminizi güçlendirebilirsiniz Yeni e, Yeni besinler değil Eski anneanne besinleri Dengelerseniz daha sağlıklı olacak Yani hepinizden çok özür diliyorum Yani bu hafta hiçbir şey yapamıyorum Sesim kısılıyor, nefes alamıyorum Yani sizler beni Eee biliyorsunuz kalbimi biliyorsunuz. Allah evinizde şifa, nazar boncukları gibi nazar değmeden bir hafta olsun. sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Gönül gözünüz, gönül kalbinizle her şey istediğiniz gibi gerçekleşsin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.